Herkese merhaba arkadaşlar, ben uzman diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kamera arkasında yeni minik var, minik yola gelsin. Ya geçen hafta dedin ya yatmadan önce bir buçuk saat kala bir şeyler atıştır, hı hı. ama doymada. Şöyle yatmadan en azından bir buçuk iki saat bırak anlamında söyledim onu, tamam mı? beni çarptı da insanlar düşman etmeminlik. Sonra çağa yanlış bilgi veriyor diyecekler. Şimdi yatmadan 1,5 2 saat önceye ki dolu mideyle yatıp kendini reflü gastrit hastası yapma diye. Peki niye? Şimdi yedin, yattın örnek veriyorum tamam mı? Bu midenden ağzına doğru gelir. Bak bu yolu aşındır aşındır kendini reflü gastrit yaparsın. Bu bir. Peki reflü gastritten nasıl korunacağım? Bak en reflü hastasıyım, gastrit hastasıyım nasıl beslenmem gerekiyor? Bu çok önemlidir. Gel ben sana en iyisi bu bilgi vereyim. Birincisi çok sıcak veya çok soğuk bir şey tüketmeyeceksin. İnsanlar sıcak tüketmeyeceğini biliyor da böyle sıcak kaynar bir çorba, kaynar bir çay gibi. Ama soğuk tüketmeyi e, bilmiyorlar. Buzlu bir su da sizi rahatsız eder minik tamam mı? Gün Buna içinde bir... mi? Yoksa yatmadan önceki o iki Hayır gün içerisinde Gün olarak, içinde. Yani sen çok sıcak bir çay da tüketmeyeceksin. Buzlu böyle bir su da içmeyeceksin. Bu bir. Asitli. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Yani kologozoz gibi asitli şeyler yakar. ...yağlı şeyler, yani böyle tam yağlı süt ve süt ürünleri... sakatatlar, salam, sucuk, sosis gibi şeylerden bahsediyorum. Bunlardan uzak duracaksın. Yemeğe koyduğun yağ miktarını azaltacaksın, milik. Tamam mı? Bir de yemeği yedin ya, milik. Eğer ki, ya Çağatay, çok yorgunum, dayanamıyorum dedin, tamam O zaman şöyle bir 45 derecelik açıyla yatacaksın. Yani bu yer çekimine yenik düşecek. Böylelikle ağzından da yukarı doğru gelip seni reflugas tasası yapmayacak. Bunlara kesinlikle dikkat etmen gerekiyor, milik. Bu bilgilendirme için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bir dene e, bence seni rahatlatacaktır. Çok sağ ol. Rica ederim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.